Merhaba arkadaşlar. Edu Labs için hazırlanan bir videodasınız. Ben Buray'ım. Bu videoda e, ChatGPT ve ChatGPT köken araçların üniversite hazırlık sınavında nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir atölye yapacağız, mini bir atölye. Hemen başlayalım. E, bu e, ChatGPT'nin chin versiyonu, daha ücretsiz şey üyeliksiz. Hani diğer e, OpenAI'in sitesindekini de kullanabilirsiniz kendiniz, buradakini de kullanabilirsiniz şimdi bakın burada kalmışsın daha çok şey çalışmışız bilgisayar biliim şimdi başlıyoruz nasıl kullanabiliriz sınava hazırlanırken işleri hızlandırması için basit örneklerle başlayalım Osman dönemi de gerilemenin sebepleri neler bu tarz böyle çözel soruların cevaplarını zaten çok hızlı veriyor Burada önemli noktalardan biri derinlemesine inebiliyorsunuz. Mesela biri de ekonomik sorunlar konusuna derinlemesine. Tamam. Harf hataları önemli değil. Şöyle... İkisi arasındaki fark ne? Bunu ben bir, bunu da da açayım bir tane. Burada, e, yani Open Air biraz daha bir önceki soruyu daha iyi hafızasında tutabiliyor. Şu an bunları aç Ekonomik sorun gerilemenin sebeplerine daha derinlemesine iniyor. Daha da derinlemesine inebilirsiniz. Yani Osmanlı gerilemesindeki ekonomik sorunlardan olan para politikaları konusuna daha derinlemesine bak diyebilirsiniz. Birinci kullanım senaryosu bu. İkincisi diyelim, şöyle bir şey var. Ee, planlama yapacaksınız diyorsunuz ki benim ee, tarih dersine başka bir konuza gidelim. Hı. Ee, gerçi ortak ders olsun yine Türkçe'de yazım kuralları konusunu bir haftada öğrenmem lazım her gün. En fazla bir saat çalışabilirim. Bana çalışma programı yap. İkinci senaryomuz. Başka bir program yap başka bir program yapar. Orada da sıkıntı yok. Geçtik üçüncü senaryoya diyelim ki, bunu diyelim. Sıra hangi sırayla gidelim diye düşünüyorum. E, Coğrafya Türkiye, Türkiye coğrafyasında özellikle yer şekilleri konusunda takılıyor. Bana çalışma ipuçları ver da yapabilirsiniz. <gülüyor> Zamandan e, tasarruf edelim diye diğer örneğe geçeceğim şimdi. Son dakika notları diye bir şey var. Last minute not diye bu yabancı kaynaklarda özellikle bilgisayar biliminde. E, şöyle diyebilirsiniz. Yarın e, Biraz daha fene geçeceğim çünkü sadece sözel olmadığını görün istiyorum. Sindirim sistemi konusunda e, Yıldızı sınavı var. 12. ikinci 12 On mi şu an sindirim sistemi mi? Yıldızı da çıkabilecek örnek 5 soru var. Bu birincisi. Hmm. İkincisi de şu. Bu sınava hazırlanmak için 10 dakika notlarına ihtiyacım var. Bu da son dakika notları. Dedim ki bu son dakika notlarını çalışırken doğru yanlış. Şeklinde e, sorular hazırla ve cevap anahtarını hazırla. O, o şekilde çalışsam daha iyi olur. Bunu da yapar. Hı? Bunu da diyebilirsiniz. Bu doğru yanlış ifadelerini e, metnin yanına koymam. N6 yapana böyle. O 6'ya yazacak. Şimdi devam edelim diyoruz ki. Peki bana indirim sistemi ile ilgili. Bunu da diyeyim de indirim sistemi ile ilgili. 4'er şık'tan 5'er oluşan test sorusu hazırlan. Bu Burada da sorun yok. Böyle hazırlar mesela. İsterseniz 5 tane de hazırlar. Sonra şunu diyebiliriz. Burada açtım tt yakan Gördünüz mü? Yani çoğu zaman bilir. Bakalım doğru bildi mi? Birinci sorunun cevabı neymiş? Bursa'ymış. FYT. Aklına geleni titiz. Aklına geleni bilinç. Bu burada hata yapmış. Ama öyle bir sık yok aklına geleni bilinçler habermen şıkları yazmadım ABC'de şöyle diyelim en iyilim Demek o daha aslında dil olarak uygunlu Önemli. Bakalım bile bileti Şöyle zorlayayım bakayım bilebiliyorum. Geldiniz mi? Çok iyi. Tamam. Ee, bunu da yapıyor. Peki sayısal sorular. Ben daha denememiştim onları da. Bunu kopyalamak bir iş. Bunu direkt hesaplar. O yüzden faktöriyel bazlı sormamız lazım. Yalıyor mu? Şu an görelim. Yapalım hemen. 13. Faktöriyel bölü. 10. Faktöriyel. Bak şunu diyeyim mi? Zorlayacağım biraz. Toplam derslik sayısına Faktör ya, bölü, y, faktör gibi x bir şeyle x evet. ve y kaç? Aslında bu doğru muhtemelen de o bunlara şıklar bazında söylemesi lazım. 142 hangisi neden geliyor? Yani 13, 12, 11. Aslında 11 yanlış yapmıştı olabilir. Hmm. Daha net soru şeyi olan bir soru. Bakalım bakıyorum. Gelirken biraz bozuluyor. Tamam. Hekim. T11 evet, B. T11 evet, Diyarbakır. sanat bunları yapamadı. Yani bence soruyu güzel bir şekilde yazsam yapar. Çok zorlanacağını sanmıyorum. Ama böyle direkt kopyalıp yapıştırıp bozuk bir şekilde. Belki onu özel bir şeyler de çıkar da. Orada yanlış yapıyor. Bir şeyi kaçırıyor. Bu AABABA sayılarının toplamı. Çok ilginç. Aslında ee, dili kullanırken biz anlıyoruz. Soruyu hazırlayan anlıyor. Ama yapay zeka daha belki derinlemesine bir şey görüyor. Mesela buna göre toplamı kaçtır diyor ya. Buna göre A artı B toplamı diye. Burayı kopyalayamamışız. Bu gitmiş o sayıları hesaplamış. Şuna bakalım. O yüzden ben de diyorum ki. Hemen bakalım. ben doğrudur. 15C. Aa yanlış Çok iyi. 15A. Demek ki matematik sorularında henüz e, sıkıntılar var. Ama dille ilgili sorularda çok sıkıntılar yok. Şimdi e, ben yine de bende ben bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, yaparken yukarıdaki soruyla da bağlantılı, bağlantı kuruldu. Ee, yanlış yapmış olabilir. Hadi bunu GPT 4'te deneyelim. Bu kaç? 3. Ha bu hesabımda plus yok. Diğer hesapla kalalım. Ve buna bakalım. Bayanlı yaptı 22 dedi. Ambe rakam olarak almadı. Matematikte sıkıntı var henüz ama diğer sözel bilimlerde bir sıkıntı yok. Onun dışında e, bence bu CBT'nin en iyi kullanım senaryolarından biri analojiler. Yani analojilerden kastımız ne? Mesela diyoruz ki hücrenin yapısına bir eve benzer. Da başlıyor diyor ki hücreleri evin dış duvarına benzer, Sitoplazma evdeki havaya benzer, ev çekici, ev beyin merkezine, kontrol merkezine, mitokondri evin enerji kaynağı. Lizozom evin çöp kutusuna benzer. Devam et. Endopilazin. Bu da yalnız yazabilir. Hücre içerisinde tıkalı. Peki. Bir de ...koridora veya depolama alanına benzetilebilir diyor. Bunlara analoji diyorlar. Hızlı bir şekilde benzetme yapıyorsunuz. Ee, onun dışında... ...bu yapay zeka atölyelerinin zorluğu... ...her zaman aynı cevabı vermiyor. Yani ben bu atölyeye önceden girsem... ...her şeyi denesem, sonra bir daha çeksem... ...aynı sonuçları alamayabiliyorum. Öyle ilginç bir şey. O yüzden düşünüyorum... Şeyde, bir de e, şifreleme de çok iyi kullanıyor. Çünkü dile çok hakim olduğu için bizim ünlüdür. Balkan savaşları falan onlar şifrelemeler ya. E, Kotlamalar. Kotlamaları. Mesela burada değişmiş bir Atacağım şu an. Hücredeki kimlerini yaz. Sadece değil kimler. Tamam. Bu isimleri bulmuş. Hayır. Mesela bu kadar çok şeyden zor olabilir de mesela beş tane dan ben deneyeyim. bu mesela bu bunu bir buna bu sirleyen bazı sesli harflere eklem bir tane kelime haline getir ve anlaşılır bir şeydir. Böyle deneme yapabiliyorsunuz. Ağacıların farkı diye. Tamam. Ee, ama e, hücre elemanlarındaki baş harfler büyük. Sonradan eklediğin e, küçük harfler, küçük harfler yazılsın. Ascımlar Parkı diye bir şey yapıldı. Şimdi bu şifrelemeyi yaz. Across this Her matrağına açılım olarak o organelin... Anlayabilir miyim? Bunu daha nasıl anlatabiliriz? Yani şunu evet, bunu dedim. <gülüyor> bunu bir de hastımlar Parkı'nda toplandı diye bir şiir yazmış da en sonunda da bu şekilde e, yaptı. Bu çok aslında zorlama e, bir şey yani. E, bu çok daha basit şeylerden de üretilebilir tabii. Hı -hı. Şifreleme, analoji, şiir yazma, yani soru çözdürme. Soru çözdürmede biraz gelişmesi lazım. Özellikle e, düzgün bir şekilde verilmesi lazım. Soru oluşturma. Farklı şekillerde soru oluşturma. Doğru yanlıştı. Boşluk doldurma da yapabilirsiniz. Bu hücre. Öğretmenler için falan da bunu da dedik kaç tane oldu ee, bilmiyorum ama ee, son dakika notları hazırlamam önemli noktaları hazırlama konulardaki önemli noktaları hazırlamam ee, şu var mı bilmiyorum bakalım hürelerin yaptıını çalışan bile en çok hangi noktaları birbirine ne karıştırır? Bak güzel aslında. hani ile ikisi enerji üretiyor. Hücre sarının işlevi yapısal özelliği falan. Bunu devam ettirebilirsiniz. Burada bitmiyor. Devam ettir, devam ettir diyebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bir, soru sorup cevap alma. iki soruda olabildiğince derinlemesine inme. Üç, ders planı hazırlama. Dört, çalışma ipuçları verme. 5. Örnek soruları hazırlamak. 6. Ders notları hazırlama 7. Soru hazırlama Turu, i̇şte, fosluğu, boşluk doldurmaydı, işte, şıklığıydı. 8. Soruları çözme. Ha, bak bir şey unuttuk, onu bakacağız. Şuralarda biraz takıldı. 9 benzetme bence en önemlisi bu. 10 e, şifreleme. Ve gerekse bunu şiirle falan anlatma. 11 yani daha süslü cümlelerle akılda kalması için hafıza tekniyalara. 11... Ha, karıştırılan noktaları bulma 12' ya şu da var da, bence çok hani olur mu bilmiyorum bir saniye takıldım yani burada direkt e Böyle motivasyonel şeylerde o konuya ilgi çekici sizin için kılmak için. Ya şunu söyleyeyim mesela yine zorlayacağım ama matematikte polinom konusu gerçekten şeyleri de e, yapabiliyor. Aslında daha ileri şeyler de var. Yani siz bir şeyi öğrenmek için burada çok boyutlu yaklaşıyorsunuz. Mesela şunu diyebilirsiniz. Çok uzun bir metin var. Burada önemli noktaları e, çıkarıyorsunuz. Bunları kelime bulutu yapıyorsunuz. Bir kod ver diyorsunuz. Kodu otomatik çalıştırıyorsunuz. Siz kodu yazmıyorsunuz yani. Ama onlar ileri biraz daha. Ee, şu da var. Hazır ÖSYM sitesindeyiz. Oradan yapacağım da. Mesela sizde bir metin var. Tamam Böyle çok uzun bir metin olduğunu düşünün. Yani. Nereden bulurum? Twitter'dan alalım. Ya bunu bir metin gibi düşünün. Böyle çok uzun bir metin gibi düşünün. Aa, bak benim yazı var burada. Onu alalım. Böyle bir şey yazmış birisi. Aşağıdaki metni özetle. Bunu ders notu gibi düşünün. Metni, özetle, önemli noktaları çıkar. Hatta bundan test sorusu yap. Yapabilir miyim? Yani bir şeyler daha yapacaktın sen önemli noktaları. Bunlardan. <Gülüyor> Biliyor musunuz? Ya elinizde bir metin var diyelim, o metni alıp test da yapabiliyorsunuz. O da var. Biraz daha ilerledik tane hani şey de olacak görsel tarafı da olacak ee, bir tane daha var herhalde 15 tane falan oldu ee, orada da önce bir çözel soru deneyeceğim sonra sayısal deneyeceğim önce 3 farklı deneyim şunu deneyim aşağıdaki paragraf ne çıktı bana benzer bir soru üret. Benzer soru üretme meselesi. Hmm, tabii bu paragraftan üretiyor. Hayır. Bana kendi yazacağım benzer bir paragraftan üret. Mesela şey yapardım ben olsam. Bütün paragraflardaki kelimeleri, paragrafları veririm komple. Belki işte 3-5 yılın havuzunu sonra bu paragraflardaki kelimeleri ee, bu paragraflardaki kelimeleri çıkarır, çıkar ve bunlardan yeni paragraflar üretirler. Yani. bu Aristoteles'e göre yaptı. Buradaki neydi? Platon'un Şimdi, e, tabi paragrafta olabilir, paragrafta olabilir zaten, o, o kadar zor değil onun için. Yani bence şunlarda da yapmış lazım. Bunlar basit sorular, yapay zeka için. Buna ben Sarp Bey'i soruyor, matematik soruyoruz. Bu e, yanlış yazdıkça da anlıyor, yavaş yavaş. <gülüyor> Yazarken dikkat etmemeye başlıyorsunuz çünkü ne kadar dilik yanlış da kullansanız kelimeleri yazıyor o yüzden kusura bakmayın bazen yanlış yazıyorum. Yani Maalesef bu kusura çok kolay. Yani. Hayır, hayır. Buna benzer çok daha zor bir. 15 tane falan e, kullanma metodu bulduk şöyle bir bakıyorum. Atletik oldum yani niye çözemedim bunu çözmesi lazım. Bakalım. 20 bursa. Allah Allah 20 Zeyhan'ın. Burada. Buralarda bir sorun var. Niye çözemiyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok bu ara bu, bunun kafası pek iyi değil bu konuda. E, matematik sorularını hala kalıyor, Ama e, dille ilgili yani biyolojide de çok böyle sorun olacağını sanmıyorum. Biyolojiyim. E, deneyelim de. Yani Metin bazı şeylerde şu anda bir sorun yok. Matematikte de yakında geçer. Yani cevap C. Mi? Bakalım. 1 takıldı mı? Yok. 1-3 çözüyor. Bir de açıklıyor da. Yani oralarda çok sorun yok. Matematikte. bir 3 bir yok. Bakalım. Sıkla şu şekilde. Whoops, yanlış Bro, benim cevap doğru. Bakmak lazım onlara. <gülüyor> Yok vallahi doğru. Bence devam bir şey. O ısrar ediyor. Bir kontrol ederek bakmak lazım. Soru çözdürürken. Makine e, yapay zekanın çalışması bizim beynimizin çalışmasına göre çok ilginç. Yani şaşırıyorsunuz. Bunlar tabii basit. Direkt Cevap şey ya, ha, direkt belli. Hepsi doldurdu. <gülüyor> Bir şey yok. Burada bir sıkıntı var. Demek ki sayısallarda bir tık daha. Bunu mesela algılıyor. Yüzey gerilimi hem bu yüzey gerilimi birkaç şeyle karıştırılıyordu. Sırladığım kadarıyla. Bence bunu da yanlış hepsiz kısmen yüzeye gerilme ile açıklanır diyor. Muhtemelen bunun cevabı 1 2'dir. Bizimkiler öyle sever. Bakalım. Yok 1 2 3'müş. 1'den tut ver ben hakkını yiyeyim. Yani kısmen diyor yüzeye gerilme ile açıklanır. Doğru. Ayo 1 iki dedi. Üçüncü ifade yüzeye gerilmenin etkisi olabildiği gibi daha çok sıvıların yerleşimiyle ilgilidir dedi. Benim dediğim dedi 1 dedi. Ama Fende E demiş. Sevmemiyormuş soruyu ya. Allah'ım. Yakında buna tartışmaya çıkar. Şöyle bir tane daha soru alalım bitirelim. Yani soru çözdürme harici diğer şeyler de iyi aslında. Sorularda da bazen takılabiliyor. Fazla kusursuz davranıyor olabilir. Bu tarz sorularda. Ama 80 dediniz. Bu da... Gönlük Enteresan ya. 35'tir. Şimdi 21B bakayım da. <gülüyor> da yanlış yaptı. Hayır yapay zeka işte buralarda biraz daha ben ne zaten Buralarda biraz daha üç belki çetiviti üç buçukta sorun var 4'te daha toplamıştır buraları tekrar tekrar özür dileyerek Bunu nasıl oldu ha şunu yapabilirsiniz ama anladığım kadarıyla cevap şu deyip çözdürebilirsiniz orada bir de öyle deneyelim bakalım Hı. önce bir yanlış çözsün. Bunun cevabı neymiş? Bakalım. 26 C 28 cevap tamam, Yanlış çözdü. Ee... Doğru cevap 28 olaylı. Ben problemi herhalde bu. Evet. Hmm. No. İm nerede takılıyor? Sonunda düzeltiyor ama yine de. Hmm. Burada çok fazla matematiksel konsept olduğu için birbirine giriyor. İlginç, çok büyük veri setler üzerinde eğitimi gerçekleştiği için diyor ki çok fazla şey konsept var kafamda ve onları karıştırıyor. Çok bilince matematiği birbirine giriyor her şey yani anladığım kadarıyla. Böyle biraz daha konseptlerin birbirine az karıştırılabileceği şeylerde e, sorun olmuyor. Evet. Mesela şunu karıştırmaması lazım. Çünkü bu direkt aslında bir e, e, yani tek boyutlu bir yaş problemi. Arun'un üst falan bulması. Ne yani 19T? Şimdi ben de eğitiyorum aslında bu bunları eğitiyor. Yani ne oluyor? Bir daha sefer bir yaş problemi geldiğinde biraz daha zihninin bu tarafında kalıyor. O matematiksel şeyleri biz ayrıştırıyoruz öğreterek. Dolayısıyla şu anda biraz daha zekim. Evet, yaklaşık 15 farklı şekilde üniversite sınavına hazırlanırken chati nasıl kullanabileceğimizle ilgili bir atölye yaptık. EduTrilapse'in deneysel çalışmalarından biriydi. Ee, yeni çalışmalar için takip edebilirsiniz sosyal medyadan beni EduTrilapse'i. Ee, umarım faydalı olmuştur.